İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilen FS 2022 tatbikatında birçok yeni mühimmat kullanımı gerçekleştirildi. Hedefler 12'den vuruldu. Tatbikatla birlikte savunma sanayi şirketleri için standlar kurulmuştu. Savunma sanayi şirketleri ana kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra 37 ülkeden tatbikatı gözlemleyen yabancı askeri ateşelere ve yetkililere tanıtım yaptı. Sergiye ilgi büyüktü. Mühimmat konusunda son yıllarda ihracat rekorunu arka arkaya kıran Roketsan başta insansız hava aracı sistemleri olmak üzere milli teknoloji ile oyun değiştiren ürünlerini sergiledi. Roketsan Genel Müdür Murat 2. Tolga Özbek.com'a hem standtaki yeni ürünleri tanıttı hem de gelişmeler hakkında bilgi verdi. Evet hoş geldiniz standımıza. Efes 2022 tatbikatı aslında Türk Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetlerini göstermek için önemli bir tatbikat. Bizler de burada aslında hem tatbikatta kullanılan ürünlerimizi hem de tatbikatta kullanılması olası olan ürünlerimizi sergiliyoruz. Tatbikatta en fazla kullanılan araçlardan bir tanesi bildiğiniz gibi insan sava araçları. İnsan sava araçları için özellikle Akıncı'dan attığımız mamte operasyonlarda artık bundan sonra ağırlıklı olarak kullanılacak 100 kilogram civarındaki bir mühimmat bu gerçekten oyun değiştirici bir mühimmat. Şu anda lazer güdümlü olarak kullanılan mühimmatımızın aynı zamanda diğer versiyonlarda çalışılıyor. Zaten MAMLE ağırlıklı olarak şu anda TB2 ve akıncıdan kullanılan, ANKA'dan kullanılan mühimmatımız. Şöyle e, geçecek olursak, aslında yine lazer güdümlü olarak geliştirdiğimiz e, TBER güdüm kitimiz e, F16'lar tarafından ağırlıklı olarak kullanılıyor. Bu tatbikatta kullanılmadı ama inşallah bundan sonraki tatbikatlarda kullanılacak. Yine Laçin projesi ilk defa e, görece çıkarttığımız bir projemiz. E, bu da aslında görüntüleyici kamerayla meninde loop olarak insan faktörünün kontrollü olarak uçurabildiği ve hedefe direkt yönlendirebildiği mühimmat. E, bu da yine e, teber gibi ağırlıklı olarak jet e, savaş uçaklarımızdan atılacak olan mühimmatlar. Aslında Efes tatbikatının en önemli ana unsurlarından bir kısmını da burada görüyoruz. Omtas, Umtas, Lumtas, Karaok, ve Cirit, CIRİT zaten çok uzun süredir silahlı kuvvetlerin envanterinde. E, bu sene KMC'den, kdm monteli Cirit platformundan başarıyla atışları yapıldı. Yine aynı platformdan, aynı silah sistemi üzerinden e, lazer UMTAS ve UMTAS atışlarımız oldu. Yine silah taşıyıcı araçlar üzerine monte ettiğimiz UMTAS atışları da bu tatbikatta başarıyla yapıldı. Bu ürün ailesi aslında ağırlıklı olarak Efes tatbikatında e, en fazla e, gündeme gelen mühimmat ailemizi oluşturuyor. Şöyle geçecek olursak, aslında biraz daha büyük sınıf e, mühimmatlarımız, işte şöyle baktığımız zaman aslında denizaltılardan e, fırlatılan Akyo torpidomuz ve Orka torpidomuz. Onun yanı sıra aslında seyir füzesi ailemiz, e, Çakır en başta görüyorsunuz. İnşallah bu yılın sonunda atılacak olan, burada da sergileme fırsatı bulduk. ya Özellikle insansız hava araçlarından kullanılması ve birçok platformdan atılmasıyla, Ciddi bir oyun değiştirici etki yaratacak. Atmaca envanterde olan şu anda zaten seri üretim faaliyetleri de devam eden projemiz. Atmaca şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmiş bulunmakta. Yine Atmaca'nın ailesinin bir üyesi olan Kara Atmaca. Halen geliştirme sürecinde. Burada da aslında Kara Kuvvetleri ağırlıklı olarak kullanılacak seyir füzesi sistemi olarak sergiliyoruz. İnşallah Yakın zamanda da bunun gerçek atışlarını hep beraber izleyeceğiz. FS-2022 tatbikatı aslında roket sanatçısından gerçekten gurur verici bir tatbikat. Ağırlıklı olarak mühimmatlarımızın kullanıldığı ve etkilerinin silahlı kuvvetli tarafından detaylı olarak incelendiği bir tatbikat. İnşallah bu yılda başarıyla bu tatbikatın sonucunu hep beraber görürüz. Bütün silahlı kuvvetler unsurlarına da bu vesileyle de başarılar diliyorum. Burada aynı zamanda geçtiğimiz iki yıl önce yapılamadı ama çok sayıda yabancı katılım var. Ateşle evet, ilgili evet, çok yüksek. 10 evet. e, civarında ülke katılıyor. Evet. Yabancı bakışı nasıl roket sanayi çünkü siz artık son yıllarda ihracat e, konusunda Evet. Evet. Bir... Aslında sadece roket sanayi değil. Silahlı kuvvetlerin kullanmış olduğu envanterde bulunan bütün aslında sistemlerin ihracat potansiyeli çok yüksek. Özellikle bizim silahlı kuvvetlerin başarıyla kullandığı insan savu araçlarında Ürettiğimiz mühimmatlarımız, balistik sistemlerimiz, yine füzelerimiz özellikle dost ve kardeş ülkeler tarafından ciddi ilgi görüyor. Bunların en başında tabii atmaca var. Biraz önce size bahsetmiş olduğumuz tank savar füze sistemlerimiz var. Cirit var ve en önemlisi de tabii insan sava araçlarından atılan mühimmatlarımız var. Bu mühimmat ailesinin tümünün ihraç edilmesi bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Roketsan giderek ihracat potansiyelini yükselten bir firma. Bu ihraçtan gelen bütün aslında kaynağı biz kendi ARGE faaliyetlerimizi harcayarak bu mühimmatları daha da kabiliyet olarak üst seviyelere çıkartmak istiyoruz. İşte burada görmüş olduğunuz seyir füzesi ailesi aslında çeşitlenerek silahlı kuvvetlerin ihtiyaçları başta olmak üzere aslında dünyadaki benzer harekatları icra eden bütün ülkelere yönelik olarak geliştiriliyor. Ve gerçekten de ülkemiz açısından da ciddi bir ihracat potansiyelini içeriyor. Murat Bey sizi yakaladık. Son bir soru daha sormak Tabii istedim. Tabi buyurun. Hisar her geçen gün e, ilerliyoruz. Bu izleyicilerimize anlatır mısınız? Aslında Hisar A artı ve Hisar O artının testleri tamamlandı. Onlar envantere girdi bildiğiniz gibi. Hisar Alef ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ama asıl Hisar ile ilgili kısmı artık bir Siper ile devam ediyoruz. Siper Blok 1'deki çalışmalarımız çok hızlı. İnşallah sene sonuna kadar Siper'i Blok 1 füzesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırmak istiyoruz. Bu çok önemli bir kabiliyet. Çünkü uzun menzilde Bizim kendi ülkemizin geliştirmiş olduğu en yetkin e, hava savunma sistemi olacak Siper. Siper Blok 1 füzesi ile beraber sahada silahlı kuvvetlerin etkin olarak kullanabileceği uzun menzilli bir hava savunma sistemimiz olacak. Bunların testleri de çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok teşekkürler. Ben o teşekkür ederim geldiniz için. İyi satışlar diyoruz burada çünkü. Çok teşekkürler. Şey, e, yakın bir zamanda yeni yeni ihracat haberlerini Roketsan'a yapacağız gibi duruyor. Yani. İnşallah inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun geldiniz için. İsterseniz şimdi Roketsan'ın son geliştirdiği ürünleri hakkında tanıtıcı videoyu izleyelim.